Evet can dostlarım ben Cem Kervan bu hafta e, Hayata döndü Ardı bir değişi paylaşmak istiyorum sizinle e, Yine İsa ruhulahın hayatından esinlendim Ama pazar günü sabahın köründe Kadınlar mezara gittiler Yanlarında hazırlamış oldukları baharatları da götürdüler Bir baktılar ki o kaya mezarının kapak taşı girişinden bir yanı yuvarlanmış vaziyetteydi. İçeri de girdiler ama Sultan İsa'nın cesedini bulamadılar. Orada öylece şaşkın şaşkın dururken birdenbire şimşek gibi göz kamaştırıcı elbise içinde iki adam yanlarında zuhur etti. Adam diyoruz ama melek aslında. Kadınlar deşet içinde başlarını yere eğildiler. Adamlar yaşayan birini ölüler arasında ne arıyorsunuz ki? Diye sordular. Burada değil. Ölümden dirildi. Daha celiledeyken size ne dedi hatırlasanıza. İnsanoğlu günahkar insanların eline verilecek, dara çekilecek, üçüncü günde dirilecek diye deyince kadınlar bu kehanetini hatırladılar. Mezardan koşa koşa dönüp bütün bunları on bir Abdala ve diğer taliplere anlattılar. Bu olayları Abdallara anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohana, Yakub'un anası Meryem ve onlarla birlikte olan diğer kadınlardı. Fakat hikayeleri abdallara saçma geldi. Kadınları inanmadılar. Petrus yine de kalkıp mezara bakmaya koştu. Eğilerek içine baktı. Bir tek keten bezleri görebiliyordu. Ne olduğunu merak ederek şaşkın şaşkın eve döndü. Evet oradan esin aldım, ilham aldım ve güzel bir değiş çıktı ortaya. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kim melek zuhur etti dedi ki O burada değil hayata döndü Dili olan ölülerle değil ki Şah burada değil hayata döndü Dili olan ölülerle değil ki ŞAH BURADA değil HAYATA DÖNDÜ ŞAH BURADA değil HAYATA DÖNDÜ Demişti ihanet edilecekti Anişah çarmıha gerilecekti Ama üçüncü gün dirilecekti Şah burada değil hayata döndü Ama üçüncü gün dirilecekti Şah burada değil hayata döndü Ah burada değil hayata döndü Kervanım hisa gerçekten dirildi Bize de yeni bir hayat verildi Ölüme karşı zafer kazanıldı Şah burada değil hayata döndü Ölüme karşı zafer kazanıldı Şah burada değil hayata döndü Şah burada değil hayata döndü Hayata döndü ve bize zafer kazandı. Ölüme karşı galip gelmiş olduk. Biz tabii galip gelmedik. İsa galip geldi ama o zaferi bizimle paylaştı. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyi verin. Düğmeye verin, Abone olun, yorum yazın. Diğer canlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Yeni hayatınızda capcanlı kalın. Hoşça kalın.